Geçerde kapak yıl Sayılı günler çabuk sevdiğim Sen bekle yeter ki gelirim Sensiz sarhoş gibiyim Amacı olmayan boş biriyim Sanki cehennemin dibiyim Nasılım diye sorma bana Sensiz ben safir bir haldeyim Özgünüm kolaydı gitmek bana daha çok koydu içimde büyük bir boşluk yoktun Aradığım ellerini Yüzümde yoktun sustum Sadece korkum yaşamayı öğretti yokluğun Arar oldu gözler yorgunum Geceler günler taktın bir kovalarken avucunda kaldı düşen yaprakları anlatamadım kelimeleri sözler yazdığım anlamı yoktu sözlerin birçoğu içimde benim soldu kapatıp gözleri hayatleri oldum zaman geçmiyor burada sensin Buradan, Buradan sensiz burada sensin Yeter ki gelirim, sensiz sarboş gibiyim Ama çoğum yan bomboş biriyim Sanki cehennemin dibiyim Nasılım diye sorma bana Sensiz ben sefir bir haldeyim Günler geçer ve kapat yıldırını Kafasaylı günler çabuk gelirseydim Sen bekle, yeter ki gelirim Sensiz sarboş gibiyim Ama çoğum yan bomboş biriyim Sanki cehennemin dibiyim Nasılım diye sorma bana Sensiz ben sefir bir haldeyim